eksi 512'nin küp kökünü bulmamız gerekiyor. Ya da şöyle düşünelim, bir sayım var ve bu sayı eksi 512'nin küp köküne eşit. Eğer bir sayıyı alırsam ve onu üçüncü kuvvetine çıkartırsam eksi 512 buluyorum. Burada yapmamız gereken şey neyin küpünün eksi 512 ettiğini bulmak. Ve bunu yapmanın en iyi yolu da onu yani 512'yi asal çarpanlarına ayırmaktır. Şimdi bu kısma başlayıp hangilerinin 3 kez tekrar ettiğini görmeden önce negatif kısımla ilgilenelim. Eksi 512 aslında eksi 1 çarpı 512 ile aynı şey. Küp kökte de aynısı geçerli. Küp kök eksi 1 çarpı küp kök 512 ile aynı şey. Ve bu gayet basit bir çözüm. Peki hangi sayının 3. kuvveti eksi 1 eder? Eksi 1. Eksi 1'in küpü Eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1 olarak açılır. Ve bu da eksi 1'e eşittir. İşlem eksi 1 çarpı bu kısım haline geliyor. Eksi 1 çarpı 512'nin küp kökü. Peki ne olabilir? Asal çarpanlarını ayıralım artık. Evet, 512, 512, 256'nın iki katına eşittir. 256'da 128'in iki katıdır. 128, 64 çarpı 2 demektir. Daha şimdiden 3 kez 2 gördük. 2 çarpı 32, 64 eder. 32, 2 çarpı 16 demektir. Evet, burada çok fazla 2 olmaya başladı şimdiden. 2 kere 8, 16 eder. 2 kere 4, 8 eder. 8 demek 2 çarpı 4 demektir. Burada çok fazla ikimiz var. İkilere boğulduk. Eğer 2'yi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kez çarparsanız 512 bulursunuz. Yani 2'nin 9'uncu kuvveti 512 imiş. Bu da bizim için bir ipucu. Ama başka bir yolla da deneyebiliriz. Şimdi biz 3 grup 2 de bulabiliriz. Ya da bu yoldan da yapabiliriz. Burada şimdi 3 grup 2 var. Bu 2 çarpı 2 eşittir 4 demek. 2 kere 2 eşittir 4. Yani aslında 4'ün kendisiyle 3 kere çarpılması da buna bölünebilir. Ya da daha iyisi, daha güzelim. en iyisi 3 kez 2'den oluşan 3 grup da yapabiliriz. Yani 1 grup, 2 grup ve 3 grup var. Bu grupların her birinde ise aynı sonucu elde ediyoruz. 2 kere 2 kere 2 eşittir 8. Bu 8. Ve bu da 3 tane 2'nin çarpılması. 8 çıkar. Ve bu da 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. Yani o da 8 eder. Yani diyebiliriz ki 512 8 çarpı 8 çarpı 8'e eşitmiş. Sonra bu ifadeyi 8 çarpı 8 çarpı 8'in küp kökü olarak burada tekrar yazacağız. Buraya bir negatif işareti koyacağım. Eksi 1 çarpı küp kök, 8 çarpı 8 çarpı 8'in evet küp kökü. Şimdi soruyu tekrar soruyoruz hangi sayının kendisiyle 3 kere çarpılması ya da üçüncü kuvveti 512 eder? Ki bu da 8 kere 8 kere 8 ile aynı şey. Yani bu açıkça 8'dir. Buradan cevaba ulaşırız. Buradaki kısım sadece 8 olarak sadeleşecek. Yani eksi 512'nin küp köküne cevabımız da eksi 8 olacak. Ve bu kadar. Bunu isterseniz doğrulayabiliriz. Eksi 8'i kendisiyle 3 kere çarpalım. Eksi 8 çarpı, eksi 8 çarpı, eksi 8. Pekala. İlk ikisi, eksi 8 çarpı, eksi 8 artı, yani pozitif, 64'e eşittir. Ama bunu da, eksi 8 ile çarpıyoruz. Ve bu da, eksi 512 eder. İşte bu kadar. Görüşmek üzere.